Galibiyetin mimarlarından Utku ve Kaan bizlerle birlikte ilk olarak sözünü de aktarmak istiyorum. Sakatlık sonrası sahaya çok güzel döndün. Öncelikle seni ve takımını tebrik ediyorum galibiyete ne Sen neler söylemek istersin? Ya talihsiz bir sakatlık yaşadım. Dört maçtır takımımla beraber değilim. Çok mutluyum geri dönmeye. Ee, takım zaten ben yokken de gereken e, çabayı gösterdi, galibiyetler aldı. Tebrik ediyorum karşı takımı. İnşallah B serisini şampiyon olarak tamamlayacağız. Utku Sosan'da gerçekten çok güzel sayılar izlettin bizlere. Bizim de uykumuzdan ayıldık diyebiliriz o sayılarla birlikte. Sen neler söylemek istersin? Teşekkürler çok sağ olun. Ee, Kaan aramıza katıldığı için çok mutluyuz öncelikle. Bugün uzun bir süre sonra ilk defa tam kadro sahaya çıkma şansını elde ettik. Ee, ne kadar güçlü bir takım olduğumuzu da göstermiş olduk. Karşı takımı da çok tebrik ediyorum. Çok centilmence güzel bir mücadele oldu. Kaan'ın dediği gibi e, önümüzdeki maçlarda kaybetmeden B serisinin şampiyon olmak istiyoruz. Umarım bunu başaracağız. İlerleyen haftalarda biz de sizlere başarılar diliyoruz. Sevgili izleyenler günün ilk karşılaşması STM takımının galibiyetiyle tamamlandı. İkinci bu karşılaşmada görüşünceye de hoşçakalın. CBL Ankara Altın sezonu 15. hafta mücadelesi. tür Telekom'la TUSAŞ karşı karşıya geldi. Tusas takımı geçen hafta olduğu gibi bu hafta da Galip Arlağan tarafta. Yanında da şimdi Akın var. Neler söylemek istersiniz bugünkü galibiyetle ilgili? Geçen hafta da galibiyet vardı. Geçen hafta zor bir karşılaşma vardı ama bu hafta daha rahat bir galibiyet vardı. Rekibimiz aslında güçlü rakiplerden birisi. Ee, yavaş yavaş kendi kimliğimize geri dönmeye başlıyoruz. Ee, başta birazcık sezon başında duran bir başlangıç yapmıştık ama e, yavaş yavaş kendi kimliğimizi oturtmaya başladık. Ee, rakibi çok tebrik ediyorum. İyi mücadele ettiler. Biz kendi kimliğimizi ortaya koyduğumuz zaman sonucu daha iyi yönetebiliyoruz. Zaten hedefimiz de aynı. Her sene olduğu gibi bu sene de final hedefliyoruz. Umarım bu şekilde devam ederiz. Ee, diğer takımlara da başarılar diliyoruz. Biz de sizlere başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Günün ikinci karşılaşmasında Türk Telekom karşısında TUSAŞ, Galip ayrılan tarafta üçüncü karşılaşmada. Görüşünceye dek hoşçakalın. Beli Ankara 6 sezonu 15. hafta mücadelesi. Günün üçüncü karşılaşması Hacettepe Üniversitesi Hastanesi takımı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Demir Yolları takımını mağlup etmeyi başardı. Yanında da Berke var. Berke öncelikle galibiyetten ötürü sizi tebrik ediyorum. Çok eksiğiniz vardı. Bençliğinde sadece iki oyuncu vardı. Çoğunuz çok yoruldunuz ama mücadele çok güzeldi. Neler söylemek istersiniz? Evet bu, bu maçta biraz tavizsizlikler oldu. Son maçtan ağrıları olan arkadaşlarımız vardı. Ee, biraz eksik çıkmamız gerekti. Yani e, biz de ona göre zaten bunun farkındaydık. Kondisyonumuzu ona göre yüklenmeler yaptık. Ee, bizim için en başta durgun bir maç oldu. Ee, sonrasında istediğimiz tempoyu yakalayabildik. Ee, açıldıktan sonra zaten biraz daha tüm takım e, şeye girdi, forma girdi ve sayılar yine arka arkaya gelmeye başladı. Ee, bakalım hani önümüzdeki maçta diğer arkadaşlarımızın da aramıza dönmesiyle beraber muhtemelen daha iyi bir e, takım oyunu sergileyeceğiz. Teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum sizlere. Tabii. Çok teşekkür ederim. Buradan da son olarak bir şey söylemek istiyorum. Ee, Adana'da sürekli beni takip eden anne babama buradan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Onları çok seviyorum. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Takımı Devlet Demir Yolları'nı etmeyi başarmıştı. Günün dördüncü karşılaşmasına görüşünce dek hoşçakalın. Basketbol severler, CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol Ligi 15. hafta karşılaşmalarından bir tanesi. Günün dördüncü karşılaşması az önce tamamlandı. Etimaden ve Meteksant savunma takımları karşı karşıya geldiler. Meteksant savunmanın başarılı oyuncusu Kaan Ekemen yanımda. Kaan'ı öncelikle tebrik ederiz. Teşekkür ederim sağ olun. Güzel maç oldu. Ee, rakip de son ana kadar savunmasıyla bizi e, durdurdu. Ee, bugün 150 oynadık. Son 4-5 maçtır çok iyi top paylaşıyoruz. Ee, Birol koçumuzun da e, takımı kenardan yönetmesiyle ee, takım kimliğine büründük. Son 5 maçtır kaybetmiyoruz. Umuyorum play yolunda da bu başarımı sürdürmek istiyoruz. Çok önemli bir karşılaşmaydı sizin için. Şu an 5. 5 beş maçınız oldu. 9 puandasınız. Doğru. Evet. Bir, bir maçımız kaldı. Ee, Haftaya Ulaştırma ile oynayacağız. Evet, ulak ee, Ulaştırma Haberleşme Bakanlığı Ulaştırma Bakanlığıyla. Ulaştırma Ulaştırma Bakanlığıyla umuyorum o maçı da kazanıp play Bugün yine çok önemli bir karşılaşma var. Akşam 7'de Vakıfbank ve sizin grubunuz olduğu için söylüyorum Gazi Üniversitesi Hastanesi. O karşılaşmanın sonucu da çok önemli kesinlikle etkileyecek, kesinlikle. etkileyecek. E, ama ikili beraber sanıyorum Gazi Üniversitesi'nin bize karşı e, avantajı kesinlikle olduğu var. için onlar birinci sırayı alacaklar diye şunu ama yine de belli olmaz basketbol bu. E, her an her şey değişebilir. Başarınızın devamını diliyoruz. Teşekkür, teşekkür ediyorum. ediyorum. Sağ, olun, sağ, olun. sağ olun, sağ olun. Birazdan günün 5. karşılaşması oynanacak. O karşılaşma sonrası tekrar birlikte olacağız. Değerli basketbolseverler CBL Ankara Kurumlar Arası Basketbol on 15. hafta son karşılaşma oynandı. Arkadaşları Belki bir ıslatsınlar öncelikle. <gülüyor> Bak iyi oldu, serinledin. Evet. <gülüyor> ee, güzel bir karşılaşmaydı. Neler söylemek istersin? Ee, öncelikle çok güzel bir maçtı. Rakibimiz vakıf bank'tı. Daha önce oynamıştık e, grup aşamasında. Evet. Onlar da çok güzel bir oyun sergiliyorlar zaten. Ee, biz de bugün kendimiz gibi oynadık. Hızlı hücumları iyi değerlendirdik. Rahat bir şekilde kazandık. Sen de oldukça başarılıydın. Tebrik <gülüyor> ediyoruz evet, tekrar. Neler söylemek istersin ilerisi için? Ee, grubunu amalip tamamlamış olduk. Böylelikle. 6'da 6 yaptınız. 6'da 6 yapmış olduk. Artık... Playoff'taki rakibimizi bekleyeceğiz. Orada artık maç maç kazanmaya bakacağız. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkürler. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olasın. Evet bu haftayı kapatıyoruz. 16. hafta karşılaşmalarında tekrar birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.